Aşağıdaki PQRS dörtgeninin y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetriyini bulmak için yansıtma aracını kullanın. Peki, kullanalım. Bunun için sayfayı aşağı kaydıralım ve yansıtmaya tıklayalım. Ne oldu? Yansıtma aracı açıldı. Güzel. Soruya göre dörtgenin y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetrisini bulmam gerekiyor. Buna göre aracı y eşittir x artı 2 doğrusuna eşit olacak şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Doğrunun eğiminin de 1 olması gerekiyor. Çünkü denklemde x'in katsayısı 1'e eşit. Bakalım bu eğimi ayarlayabilecek miyiz? Acaba eğimin 1'e eşit mi? Evet, bu durumda eğim 1 gibi gözüküyor. Doğru üzerindeki bir başka noktaya gitmek için bir birim sağa ilerliyorum. Bir birim yukarı ilerliyorum. 2 birim sağa ilerliyorum. Yine 2 birim yukarı ilerliyorum. X yönünde ne kadar ilerlersem y yönünde de o kadar ilerlemem gerekiyor. Bu durumda eğim 1'e eşit ve denkleme göre y kesişimi x'in 0'a, y'nin de 2'ye eşit olduğu yerde olmalı. Bunu denklemde de görebiliriz. x sıfıra eşit olduğunda y 2 olmalı. O zaman bunu oynatıyorum ve bu noktayı ilerletiyorum. x sıfıra eşitken y 2'ye eşit. Ve şimdi tek yapmamız gereken PQRS dörtgeninin bu doğruya göre simetrisini bulmak. Hadi yapalım. Güzel, oldu. Mesela S noktası doğrunun üzerinde ama onun yansıması doğrunun aşağısında kalmış. P noktası gibi doğrunun aşağısında kalan noktaların hepsinin yansıması doğrunun üst tarafındalar. Demek ki doğru cevabı bulduk.